Merhaba arkadaşlar yine hani geçen yılki gibi bir deprem oldu bu sefer 10 il birden etkilendi arkadaşlar Hatay ve çevresi Kahramanmaraş işte ne bileyim baya fazla bir yerler hani etkilendi geçen yılda bizim burada olmuştu arkadaşlar Düzce'de olmuştu ve Düzce'nin etrafındaki bütün iller etkilendi bunlar yani İstanbul Kocaeli hani bunların hepsi e, düzce, düzce, yakın yerler. Daha bilip bilmeden de bir şey demeyeyim ama şey depremi e, depremde anası anası babası ölmüşlerin başı sağ olsun. İşte üzüntülerini ortak buradan ortak ol, olalım yani. Ağlayalım, üzülenim. Deprem her zaman bir gerçektir arkadaşlar. Bu ülkenin gerçeğinden biridir dedi. Çünkü arkadaşlar, dünyada en fata sallanan yerlerden biri Türkiye, yani Karadeniz bölgesi hatta. Yani çünkü çoğunlukla böyle yerlerde olan şeyler. Hani 99 da falan olan depremi ben bilmem, Benim annem, annem babam biliyor mu? Yine de. Gerçekten gençengil olan da 99 arasındaki 99 depremi arasındaki farkı anlayabilenler vardı lan ya ki. İnşallah arkadaşlar de, bir daha olmaz deprem. Allah'ın işi sonuçta Allah'a karışılmaz, Allah'a şirk koşulmaz da. Yani kimsenin canı yanmasın. Gerçekten anne hani, bilep bilmeden de bir şey demek istemiyorum ama. Deprem dediğimiz şey çok önemli bir durumdur yani Dünyanın en önemli e, Şeylerinden biridir, neden denir e, Doğal afetlerinden biridir Yani Hayatları falan çoğunlukla Çalıştığı için buralarda Hani olabiliyor yani Olmayacak diye bir şey yok Ama olması dahilinde bizim yapabileceğimiz bir şey var ya. O bir insanlara yardım etmek. Zorda kalanlara yardım etmek. İşte giysi yollarsın, yem, yiyecek yollarsın ya da işte ne bileyim e, bir patik, bir çorap morap bir şey yollarsın işte. Yani fazla uzatmaya gerek yok. Yani hani yardım yollarsın. Fakir fakire yardım etmese zengin olamaz aslında. Aslında biz de bu dünyanın ne kadar bu dünyada zengin olsak da aslında bu dünyanın fakirlerinden biriydiz aslında. Mantıklı bir bakıma. Ee, fakir bir dünya hayatı yaşarız. Belki bu ev başıma yıkılabilir, altında kalabilirim. Bana yardım edilmeyeceksin kim? O bir insanlar var, o bir insanlara yardım edilir ama ben ben mesela yardımın en çok bana gelmesini isteyen insan belki de. Ben ölebilirim anasını diye. Benim karp hastalığım olabilir. Veya işte ne bileyim. Hani bir şeylerim olabilir. Ben daha çabuk ölebilirim. 10 gün bile dayanamayabilirim yani. Bunların hepsi önemli şeylerdir. Bir de arkadaşlar hastaneler de yıkıldı. Bu bu taraf geçen yılda o geçen yıl olan depremde de bu taraflarda şey Karadeniz tarafında da şey olmuştu zaten. Ne denir ona? Deprem olmuştu ve sadece Düzce'de filan bir sürü cami yıkılmıştı hasardan dolayı. Ama gerçekten hasardan dolayı yıkılan camilerin yerine yenileri yapıldı mı bilmiyorum. Yani yapıldıysa da Allah bilir orası. Ben görmedim haberlerde. Çoğunlukta zaten o zamanki haberlerde de şey vardı bir yıl önceki haberlerde de. Yok işte insanlar öldü, insanlar korktu, insanları psikolojisi bozuldu. Hani ama gerçekten bunların içinde biz nasıl yaşayacağız bilmiyoruz. Yani sonuçta ne kadar binalar bir sağlam olursa olsun, bu maşar gününde çıkacağımız zaman binaların sağlamlarının yolu canına ona gelmeyecek. Ki. ki değişik içerisine kalacağız onun. Yani. Bu, bu dünya dümdüz olacak. Bu topraklar dümdüz olacak. daha taş kalmayacak ortada. Bina kalmayacak. Her şey tekrardan yap yıkılmış olacak aslında. Uluyacağım izleyi. Yine bizim burada da aslında birkaç bizim burada demeyeyim. Kalıcı konu takla bir şey olmadı ama şey şöyle bir şey var ııı ee, Mesela Düzce çarşılar veya işte Düzce'nin baya böyle köylerine möllerine demeyim de şey baya böyle çarşı filan anı binalar yıkılmış abi hatta baya bir yerler hasar almıştı geçen yıl içinde geçen yıl şey işte, geçen yılki deprem. Ama gerçekten biz bu şekilde yani yaşarsak bir yere yaşarız, yaşamazsak da bir yere yaşamayız. Allah ver bizi yaşar mıyız, yaşamaz mıyız bunların hepsi bir Allah ver bizi ama gerçekten tövbe aşağı. Sonuçta Allah, her şey Allah dünyanın yaratıcısı da Allah'tır, bizim de yaratıcımız Allah. Bu yaratan da anlar. Ve gerçekten e, Ölenlerin ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah psikolojisi bozulmamıştı. Hiç kimsenin. Ve hani bir günde de hiç kimse ölmez ama Gerçekten Her güne özellikle Böyle haberlerle başlayacak herhalde. Yani her 100 kişi öldü, 300 kişi öldü diye bir şeyler yani Belki de 50-60 kişi ölecek ama bu demek değil ki hiç kimse ölmeyecek. Neyse bu kadardı. Hoşça kalın. be bye bye. Like atıp yorum atmayı unutmayınız.